Eskiden tohum ve fideleri sağlıklı olmaları için ay büyürken ekip Bugün bilim insanları bunda doğruluk payı olduğunu söylüyor. Ayın döngüsü dünyanın manyetik alanını ve okyanuslarını bile etkiliyorsa, bedeninde su miktarı yüksek olan canlılar da aydan etkilenebilir. Mesela dolunaydan hemen sonra yağış olması ihtimali istatistik olarak yüksekmiş. Ay, dünyadaki atmosfer olaylarını bile etkileyebiliyor. Ay'ın döngüsünü kapalı ortamda yetiştirilen bitkileri bile etkileyici belirlenmiş. Saksı değişimlerinde buna dikkat etmeyi denemeyi. Bu bilgiler ışığında eğer ideal bir ekim dikim faaliyeti yapmak istiyorsanız ya da çelik alacaksanız 27 Ağustos ile 10 Eylül arasında bu işlemi yapabilirsiniz. Daha ileriki tarihler için de ay takvimine bakabilirsiniz. Tabi yaşadığınız bölgeyi dikkate alarak.